Lan neye gülüyorsun lan? Neye gülüyorsun? Antifriz misin? Allah'ın sala. Vallahi bu videoda çıldıracağım ben ya. Aa. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bomba bir videoyla karşınızdayım. Şimdi videomuza geçmeden abi ben her zamanki klasiğimizi yapıyoruz. Bugün arkadaşlar günlerden cuma 29 Temmuz saat 01.22. Şimdi arkadaşlar beyler gençler bayanlar bugün ne yapacağız? Abicim şimdi bir Fırat kardeşimizden ben bu aldım. Biliyorsanız biliyorsunuz bir videomla... 100 milyon harcamıştım bu sefer rekor kıracağım 120 milyon harcayacağım Fırat kardeşimizin benden tek isteği arkadaşlar sadece Deadpool istedi Geri kalan her şeyi abi istediğin gibi alırsın dedi adamsın diyorum kardeşim şimdi direkt 120 milyonu çatır çutur harcayacağım beyler Şu Deadpool'u bir alayım arkadaşlar ben Deadpool sanırım bu arkadaşlar 32 milyon bunu tak diye aldım arkadaşlar. Bununla maç atacağım. Geriye kaldı 90, 90 milyonumuz var. Şimdi abicim 90 milyona neler alınabilir? Şu kötü bence. 44 milyon Terminator'a versek mi? Veriyorum lan. Verdim anasını satayım. Geriye kaldı 45 milyonumuz. Şimdi 45 milyonla ne alınabilir? Şu karakterlere girelim abi Artı 5 karakter diyor ee. Bunlar full açık mıymış Bir saniye arkadaşlar Ben algılayamadım şu an Aynen bunlar full açıkmış Oğlum bu ne lan? Hepsi açık mı Oha lan Oha oğlum Lan hepsi açıkmış lan Testers, Kylo Ren'i, Black Panther'i, Çocuktan neler neler varmış anasına oranı satayım eee, ne yapacağız o zaman? Arkadaşlar Şurayı fulleyebilirdik aslında ha. karakterleri de neyse Şunu almam ya 20 milyon almam 27 milyon Bir tane Predator'u mu alsak? çok kararsız kaldım ya Terminator aldım Deadpool'u aldık abicim şunları hiç sevmiyorum ben bir saniye arkadaşlar siz olsanız ne alırdınız acaba bu parayla bir on beni almam Batman'i sevmiyorum yani kombin güzel olmamış bence arkadaşlar en şuradaki maskelerden alalım ya o olan her şeyi açmış ya zaten ben anlamadım ki. Hadi şunu da alalım. Sevmiyorum da sadece maskeler açılsın diye aldım ucuz olduğu için. Şimdi 36 milyonumuz var. Piradı tıyorum alsam yerde. Hadi piradı turda aldım arkadaşlar. Geriye kaldı 10 milyon falan. 10 milyona ne alınıbilir abi? 10 milyona ne alınıbilir? Market fullleyim bari yanasını satayım. Full değilse şayet de oğlum. Lan full mu bunun marketi lan? Gözlükler bile full. Çocuk yememiş içmemiş kasmış ya. Vallahi yememiş içmemiş kasmış ya. Bu olmaz ki ya. Niye bakacağım ben şapkaya baktık mı? bak ayakkabı tamı full. e 11 milyon içimizden mi patlasın? Ne alacağız lan? Ay ben senin anana. Alacak bir şey kalmamış ki ya Arkadaşlar 11 milyon harcayamadım Vallahi harcayamadık ya Neyse Bilmiyordum çabım bu kadar şey olduğunu 11 milyonun Hiçbir şey alamıyorum Şuradan özel güç alsan 2 saat sürer şimdi Neyse arkadaşlar 120 milyon harcayamadık 110 milyon harcamış olduk Olsun neyse Şimdi Deadpool'la maç atacağız. Maça geçmeden önce arkadaşlar şuradan bir müzik ayarlayacağım her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada videonun altına bir yorum yapacağım. O yorumda da şey isteyeceğim. Benim hoşunuza giden sözlerim nelerdir? Onları yazmanızı isteyeceğim. Böyle içinizden gelen arkadaşlar yazsın. Ya da en çok neyi kullanıyorum? Neyi hoşunuza gidiyor? Kafanıza göre takılın arkadaşlar. Şimdi maçlara atlıyoruz. Umarım internet hızımız yavaş değildir. Bu arada büyük bir K taraftarı varmış. Bunu da görmemiştim ben. Bakalım rakiplerimiz kim olacak abicim. Umarım güzel maçlar atarız. Bugün hiç maç yapmadım neredeyse. Şu anda gece. Güzel maç çıkarır mıyım bilmiyorum ama elimden geldiği kadar çıkarmaya çalışacağım sizler için. İlk golü ben yazdım. At kafası takılıyor şu an. Sana şimdi ben vereceğim. Sen bekle. Böyle içine alacaksın içine. 2-0. Çok oyalıyor ya topu. Bak böyle nasıl içinde patladı ama. Çok tatlı oldu değil mi? Çok şık bir golle attım. Bir bıkmadınız lan. Çok şanslısın lafından. Luck geldi. Bir şey oldu. 4-2 durum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben senin eline nasıl vereceğim şimdi? Var ya böyle tatlı tatlı alacaksın eline. Tatlı tutlu alacaksın. İçinde patlatacağım. Yani vuracaksan vur şimdi kitabını delerim senin. Allah'ın belasılak senin yüzünden gol yedim ya. Gel bakalım ya sen çok kaçmıyorsun. Ben seni bir kaçlayacağım şimdi. 5-3-10'dayız. saplandı galeye. Galeye saplandı o galeye var ya biz saplarım seni. Böyle kafayı bozarsın. 6-3 Gerizekalı ya bu çocuk tam bir gerizekalı Kusura bakmayın arkadaşlar ben böyle oyun oynayanları sevmiyorum Söverim yani Ben böyle oyun oynayan görmedim ya Allah'ın psikopatı Gülüp duruyor çok şanslısın yazıyor Eline bir tatlı veriyorum ki ama şu an inanamazsın yani 7-3 yani illa Necdet abi beni bana söv, beni kır Elime şöyle bir ver ki yani avuçlayayım diyorsun Merak etme avuçlatacağım sana 8-3 Artık bıraktım maçı ya ben böyle gerizekalılarla maç yapmam arkadaşlar yenmekten sıkıldım yani bu tarz insanlara Ama işte millet değişik ya 9-4 oldu Eee ne yapacaksın? Gol mü yani? Hadi bakalım. Gol atsana bir bana. Maçımız aldık arkadaşlar şu saatten sonra. Yapacak bir şey yok. Daha bana hareket çekiyor. Ama tam bir gerizek alsın dostum. Arkadaşlar son bir maç daha atacağım onu da. Aslında bu kombini fena sevdim ya Deadpool'u ben. Ondan el atalım diye bakıyorum. ne almıştık biz ya. Terminatörü aldık. Bir de Terminator'la oynayayım arkadaşlar. Zaten bununla da oynamamıştım. Sonra kimize geçiyorum. Geçmeden şöyle gaza getiren bir müzik açacağım hemen. Bu arada müzik sistemi yenilemem gerekiyor ya. Harbiden yenilemem gerekiyor. Geçtik abicim son maçımıza. rakibimizi bekliyoruz. Umarım şöyle sağlam bir rakip gelir. Zor. Biz de güzel bir maç atarız. Böyle egol insanları hiç sevmiyorum ya. Adam yak çok şanslısın yak bilmem şöylesin böylesin. At kafası. Geçtik beyler son maçımıza. Yine alttan üfledim abi 1-0'ımı yazdım. Terminator da güzel ya ben bu tiplerle oynayabilirim arkadaşlar ben böyle ince karakterlere hoşlanıyorum Yani böyle ince olacak oturaklı olacak Biz de oynayacağız abi Gel bakayım gel ne yapıyorsun sen öyle Bak bak çakala bak kol bana geliyor biliyorsun mu Şimdi arkadaşlar birazcık topu bekleteyim ben de. Şuna yazacağım ben birazdan. En azından biz egolu hareketleri yapmıyoruz yani. Çok şanslısın yazmak ne ya? Bana bir açıklasın bunu ya. Madem şanslıym abicim neden yeniliyorsun? Yen o zaman. Yen biz de görelim yani. Yenemiyor ne demiyor? Çok şanslısın. E ee, oldu. Özel güç de içinde de patladı anasını derdini. Adam şu an önünde olduğu için benim buna gol yazmam lazım arkadaşlar. 2-1 önde maalesef. 3-1 önde, özel güç kullanıyor. Bula gülmeye başladı, dengesiz ya. 4-1 oldu, kapattan özel güçlere geliyor. 5-1 oldu. Lan neye gülüyorsun lan neye gülüyorsun antifriz misin Allah'ın sala. Vallahi bu videoda çıldıracağım ben ya Harbiden çıldıracağım ya Gülecek ne var yani Allah'ım ya Resulallah ya Rabbi ya Sinirlenmem yüzüne yenileceğim. Sonra kafa kafa yiyeceğim ha. Top beklettiğine bakar mısınız arkadaşlar? Bir top beklettine bakar mısınız ya? 6 5 Lan vuracaksan vur alamazdık lan. 6, 6 oldu. Senin içinde nasıl patlatacağım son saniye bekliyorum. Arkadaşlar şöyle 76 oldu. Gel bakayım koçum. Şöyle 86 böyle adamın içinde patlatırım. Beni delilendirmeyin yani. Kafa yıldırtacaklar bana ya. Herkes bir değişik, herkes bir ego, herkesin bir götü totosu kalkmış. Yani vallahi delleniyorum ya. Arkadaşlar sinirlendimden dolayı kusura bakmayın ama böyle insanlar oldukça da sinirlenmemek elde değil. Bu arada arkadaştan izin almadan bir tane özel çark çevireceğim. Şansım çıkarsa kardeş hakkını helal etsin bana. Canım sıkıldı ya. Millet bir enteresan vallahi enteresan ya. 627'yi sıyırdık arkadaşlar neyse 627 gelse de şu an sevinmezdim zaten sinirlendiğim için arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın sağ alttan da kanalıma abone olabilirsiniz hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.